Öğretmen Değerli öğretmenlerimiz Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler günümüzü tebrik ediyorum Bizler Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışını Davası olarak Benimsemiş bir medeniyetin Çocukları olarak Bir ülkenin en büyük zenginliğinin Aklını ve iradesini Özgürce kullanan Güzel ahlaklı milli ve manevi değerleriyle mücehves çalışkan bir nesil olarak kabul ediyoruz. Böyle bir nesli inşa edecekler ise kıymetli öğretmenlerimizdir. Hem Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözü hem de Hz. Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözü aynı istikamettedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Emekli olmuş ve yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı ve başarılı ömürler diliyoruz. Hala görevde olan kıymetli öğretmenlerimize hem eğitim ve öğretim hayatlarında hem de sosyal hayatlarında başarılar ve sağlıklar diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Altyazı